Büyük patlamanın hemen ardından evrenimiz bilim adamlarının plazma dediği bir şey halindeydi. Bunu basitçe inanılmaz sıcaklıktaki yüklü parçacıklardan oluşan bir yığın olarak düşünebilirsiniz. Yaklaşık 380 bin yıl sonra ise bir şeyler değişmeye başladı. Sıcaklık değerleri pozitif yüklü olan protonların negatif yüklü olan elektronlarla bağ kurmasına izin verecek kadar düşmüştü. Bunlar bir araya gelerek elektriksel olarak nötr atomlar oluşturdular. Genelde hidrojen ve helyum gibi basit olanlar, ek olarak da birkaç tane daha ağır olanlar ortaya çıktı. Artık evren bu atomlardan oluşan hareketli bulutlara sahipti ve artık yer çekimi de mevcuttu. Yani artık ikinci eşik olan yıldızların oluşumu için gerekli bileşenler bulunuyordu. Daha sonra şunlar oldu. Daha fazla madde olan yerde yer çekimi de daha fazlaydı. Maddenin yoğunluğundaki küçük değişiklikler bu ikinci eşik için ilk Goldilocks şartı oldu. Yerçekimi bunları küçük bir alanda bir araya getirdi, iyice sıkıştırdı, öyle sıkışık oldular ki ısınmaya başladılar. Gittikçe artan bu sıcaklık Goldilocks şartlarının ikincisiydi. Neticede bu bulutlar o kadar çok ısındı ki, Elektronlar ve protonlar bir kez daha ayrılarak plazmayı meydana getirdiler. Bu sıcak bölgelerdeki sıcaklıklar yaklaşık 10 milyon dereceye vardığında protonlar birleşmeye başladılar. Bunların bir kısmı enerjiye dönüştü. Bulutun merkezinden yayılan bu ısı salınımı bulutların daha fazla dağılmasını engelledi. İşte yıldızlar böyle oluştular ve parlamaya başladılar. Zamanla Evrende soğuk boşluğa enerji yayan, milyonlarca sıcak nokta oluştu. Her yıldız, daha fazla birleşecek proton kalmayıncaya dek milyonlarca, hatta milyarlarca yıl boyunca enerji yaymaya devam eder. Yıldızlar oluştukça, zamanla her biri milyarlarca yıldız içeren galaksiler de oluştu. Galaksiler gruplaşıp büyük kümelere, galaksi zincirlerine, evrendeki en büyük yapılara dönüştüler. Bir anda evren daha çeşitli ve daha fazla yapı içeren bir yer haline geldi. Peki, yıldızlarla dolu bir evrende başka neler oluşabilir?